Bugün 5 Mart 2022 cumartesi Satürn günündeyiz Koç burcundaki ay güne sabırsız ve girişken enerjiler veriyor. Sabah öğle saatlerinde ay kova burcundaki Satürn'e olumlu açıda olacak. Ciddi ve uygulanabilir fikirleri destekleyebilir. Bilim, teknoloji alanlarında daha aktif olabilir. Bilişim trafiğinden yararlanabiliriz. Günlük işlerde ve uzun vadeli projelerimizde disiplinli ve kararlı davranabiliriz. Balık burcundaki Güneş ve Jüpiter arasında devam eden kavuşum, gün içinde iyimserliğimizi ve motivasyonumuzu yükseltebilir. Sezgilerimizden yararlanabilir, başkalarına karşı anlayışlı, cömert ve bağışlayıcı olabiliriz. Kolektif ve toplumsal alanlardaki gelişmelere karşı da daha hassas ve duyarlı yaklaşmamız mümkün. Yardım ve şifa beklediğimiz alanlarda şanslar karşımıza çıkabilir. Akşam saatlerinde Koç burcundaki Ay ile Kova burcundaki Merkür arasında etkinleşecek uyumlu açı, sosyal becerilerimizi ve rasyonel kararlarımızı destekleyebilir. Çevremizde daha verimli iletişim kurabilir, fikirlerimizi paylaşmak isteyebiliriz. Ilgi duyduğumuz alanlarda bilgi akışı hızlanırken, evrensel ve bilimsel alanlarda da yeni fikirler ortaya çıkabilir. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.